Sevgili Güneş'in heyecanlı mısın? Çok. <gülüyor> Can Canan 125 programda program yapıyoruz. İlk konuk sensin. Nasıl? de yani, Ortaya aldık. Bir de üç kamerada oldu. sana <gülüyor> <gülüyor> direkt görüyorsunuz. Hep bunu amaçlamıştım. Esasen gerçekleşti gördüğünüz gibi. <gülüyor> Arka taraftan plan yapıyordum. Ya şu anda yapıyordum e, Can Canan hızlı takipçiler arasında ciddi bir gerginlik olduğunu hissedebiliyorum. Çünkü çok kişiler şey yorumu geliyor. Masadaki üçüncü kişi biziz. Orada olmak istiyorsan. Eyvah. Yani, yani. Evet bu arada bize gelen en çok gelen yorum tipidir o yani bu baştan hedeflediğimiz de bir şeydi o yüzden çok hoşumuza da giden bir yorum tipi hani kalabalık bir masada sohbet ediyormuşuz duygusu pazar sabahları bir sürü insan kahvaltısında neden kahvaltıda yani hani, konuştuğumuz konuların birçoğu da kahvaltıda olur mu emin olamadığımız Tabii. en son bunu gerginliğini yaşadım konu üzerinde düşünüyorken yani insanlar <gülüyor> kahvaltıda izliyor ya hani bu konuşulur mu falan en yani, son ölüm bölüm konuştuk şeydi. Yani ben ben pazar kahvaltısında iki tane Kerbe Sakallı adamı dinleyecek kadar çaresizleşen bir ülkenin dramına çok kafaya takıyorum buraya. Hepsini <gülüyor> temsil ediyorum burada. Kesinlikle. Bir de mesela çok karşılaştığım insanlar da bay, bayağı çocuklar, ebeveynler hep beraber izliyoruz. Mesela çok evet, sık karşılaştığım şeylerden bir tanesi mesela onu da çok yadırgıyorum. Yani hani 16 yaşında olan biz evde pazar sabahları izliyoruz falan. Ya oğlum sen bir niye izliyorsun? Hani <gülüyor> top geliyor bana. Evet, yani. Onu duyduktan sonra artık daha az küfür ediyor. Arada da bir çıkıyordu böyle. Aha, yani, yani ki bende öyle sınırlar <gülüyor> yoktur. Evet, evet. Ama yok seyrediniz ya. Yani gayet akıcı ve güzel bence. Eyvallah. Elinizde yani, sağlık. Ya yani biz sağlık. hep beraber çok iyi ediyoruz da. E, yani dışarı Aynen içine yani. hep beraber duygusu. Ama, ama 125. bölümde bala iyi oldu. Yani bilmeyenler için güneşin İnay Demir biz eski arkadaşız kendisiyle ama aynı zamanda en azından benim açımdan bu masada konuşulan birçok hikayenin de mayalanma yerlerinin mimarisi kendi, mimari diye laf var mı ya? mimarı kendisidir sonuçta. Ee, Biz arka tarafta sıklıkla tamam. güneşine danışıyoruz. Sohbet ettiğimiz <gülüyor> konularda evet, evet. ya da onun fikrini de alıyoruz. Akli nöronlarımızdan birisidir kendisi. Doğrusu buraya da geldiği banki nasıl bir güzel bir şey buldu, oluştu, akli nöron diye bir şey oluşturdu, adam kayda girecek içerik burada. Akli nöron, çok iyi marka yaparım, <gülüyor> marka danışmanı sağ olsun. Daha, yani bu konuyla alakalı sinir bozucu, alt, bulması ve alt çizmesi hikayesi <gülüyor> yani. <gülüyor> Hayır dönem dönem kıskanıyor ama o bir şey değil. Öyle mi? E bak sen. Bana gıcık oluyor. Hakkımdan en oluyor ya. Yani işte geliyor öyle bir şeyler. Mesela diyor ki şuna bir şey yazılması lazım. 10 dakika sonra ben bunu bir metin gönderiyorum. Diyerim atıyorum. Senin eğitimine ilgili başka bir şeye ilgili. Bana Nasıl cevap diyor ki sana sinir oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sözel olarak bir yetenek. Bunu geliştirdim. Anlıyorum. Üzerine çok Konuştum, anlattığım hani şeyin içerisinde. Bunu yazarak da nasıl yapıyor? Ben de sözel olarak konuşabilen bir adamım. Yaz dediğinde Şimdi bana... Şimdi beyindeki yerini anlatabilir Aynı aslında. Ya, aynı yer. Dolayısıyla bir farkı yok yani. Bende niye yani. aynı yerde bir işte abi? Yazmam üç gün sürüyor ya. İşte onu çalışacağız biraz. Yani her şeyde, herkeste olmasın ama. Tabii ki. Tabii, oluyor. Aynen oluyor. Ben her de, gün oluyorum. belli bir miktar yazmak mı mesela? Yani işte o, o rutini sürekli oturtursan böyle ibadet gibi o zaman işte disiplinli ve öğretken yazar oluyorsun ama Yaratıcılık bununla ilgili bir şey değil yani. Yaratıcılık başka bir level. O hep böyle hani sürekli yazmak yaratıcılık getirmez. Ama sürekli yazmayan da yaratıcılık gelse bile ne yapacağını bilemez. Dolayısıyla hep denemek lazım. Nasip gelir. Şöyle bir şey var çünkü. Geçen gün de konuştuk ya seninle. Ee, ben mesela yazdım mı yazarım gerçekten. Okunur da yazma evet, yazılar. Evet gördüm yazıyorsun yani. Yazıyorum ondan sonra. Fakat mesela yılda iki kere falan yazabiliyorum evet. o şekilde. Ve yazı gelince yazmak dışında başka hiçbir şey yapamıyorum. Ee, ve fakat sonra mesela bir sürü böyle yazı yazmışım işte orada burada bana birileri gönderiyor bak senin yazına rastladık 10 sene önce 5 sene önce. Yazdığım anda yazdığımı unutuyorum. Tabii, bu ne? Bu, bu şey. Unutuyorum bunu ben yazmışım diyorum. Tabii. En güzeli de odur akışta yazdım. Ben yani bence önce birkaç kere söyledim artık publik oldu. Söyleyebilirim. Ben zırh kendi kitaplarımı okuyorum ben çok evet. hoşuma gidiyor. İlk <gülüyor> defa. Vay lan diyorum ne güzel yazmış Şerif. Aynı Aa, sakın ben... durumu <gülüyor> üzerinde de var. Bir yazı yazmayı başarılı bitirirsen <gülüyor> üç gün boyunca dönüp dönüp okuyorum onu mesela. Ha. Güzel yani olan odur. Akışta evet. yazma. Evet. Yani. Ya, o zaten işte evet. başka bir şey yapamıyorum dedin ya yazmaktan başka. O en güzeli işte. Orada o akabileceği tek kanal var. Oraya boşaltıyorsun güzelce. Herhalde bir şey yoksa zihnini bulandıracak bir başka işin gücün yoksa. Ondan sonra ortaya çıkan, bütün güzel yemekler de öyle değil mi yani? Evet. Mutfakta kaptırıyorsun, hmm, falan. nefis nasıl yaptım ben bunu? İşte, oluyor. Ohay sürekli olabilir mi ya? Çok güzel bir keyifli bir an. E, e sürekli işte sinir bozucu. Hayır öyle değil. Haral hocam. Montaigne ne diyor dönemelerde? Orgazm niye kısa sürer? Çünkü çok büyük bir zevktir. Devamlı sürse insan aklını kaybeder diyor mesela. Her şeyin zamanı var. Her zevkin zaten bitişi olması onu güzel yapıyor mesela. O da böyle başlayacak bitecek ki vay ne güzel yaptık olsun hep böyle hazdan ibaret olsaydı, hayat acı olmasaydı, hazdın kıymetini nasıl belirledik değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Biz TRT'ye bağlı <gülüyor> <gülüyor> Üç kişi olunca böyle oldu bir anda. Değil mi sevgili Üstler'dan gençler? falan dedi Şimdi bak benim işini almışken buraya, <gülüyor> e, onun birkaç tane arızalı mevzu var onu bir dökerim bence. Çünkü bizim Can canında da çok konuştuğumuz böyle e, çıkamadığımız içinden bazı konular da var. Yani ben en çok ilgilendiren, sizin geçen gün de derinlikli sohbetini yaptığınız şu, biz bir şeylere bir şeyler diyoruz, bazı kavramlar var, bazı anlayışlar var, bazı yöntemler var. Ama tabiat öyle çalışmıyormuş. Yani senin de kurduğun ortam varsa ben de bunu biraz öğrendim. Mesela insanın fabrika ayarları denen bir hikayenin temelleri o yüzden mesela yaşam okulunda başladı. ya yani çünkü zannettiğin şey gibi değil hayat. Yani biraz bunun üstüne konuşalım sen Bu yani... Bu cümleyi belki birkaç defa üst üste söylemek gerekiyor. Yani zannettiğimiz gibi değili fark etme hikayesi. Bu sadece büyüteçle yakından bakma durumu da değil. Yani bambaşka biliyormuşuz, yanlış biliyormuşuz evet. ya da hiç bilmiyormuşuz bir bilmediğimizi de fark etme hali. Bu çevre ve doğayla ilgili hikayelere ben gerçekten şimdiye kadar yüzlerce insanla masada çeşitli gerekçelerle çalışanları, aktivistleri ya da yapılanmalarıyla tanıştım. İlk defa güneşinde yani Anlaşılır, çözümlenir, mantıklı ve bir süzgeç içerisinde algılayabildiğim duruma geliyorum. Yani benim aslında içeride haykırdığım şeyi o zaten doğalında söylüyor. Yani mesela ben niye çevreciler çok kısa süre içerisinde gıcık oluyorum diye sordum o söylüyor cevabını şeyde yani hani bundan kaynaklı ya da ben de gıcık oluyorum Şundan kaynaklı falan diye tarif ediyor bu şeyde yani ne oluyor da beni rahatsız ediyor halbuki konuya duyarlıyım özel olarak yatkınlıklarım var entelektüel yani olarak desteklemek istiyorum anlamda buluyorum falan Hatta falan. Hatta bir yerde ama. hangimiz çevreci değiliz ki ona rağmen. Ee, bazen anlaşılmıyor yani olay. Anlaşılmıyor, gelmiyor. Hani yani Mesela ilk soruyu öyle sorayım gerçekten sohbet edelim. Bu çevreciler niye bu çevre konusunu anlatamıyorlar? Şimdi bir tane yazı yazmıştım. Gene böyle oldu herhalde bir 15 sene. Hatta bizim okul arkadaşımız Murat Aytekin bir şey yapıyordu. Sayfa yapıyordu bir gazetede. Bir gün gazetesine Bir yazı yazar mısın demişti. Yazının başlığı şöyle ama. Sekiz sütunda manşet. Ben çevreci değilim diye <gülüyor> şey, başlık atmıştık. Yani çevreci kelimesi zaten yani total e, bir literatürden çıkması gereken bir konu. E, yani içi Çok boş yani şey. manasız yani muslukçu işte kitapçı şucu bucu falan gibi bir şey. Ama işlevsel konuyu yani konuyu anlatmak açısından bir parantezde kabaca o grubu yani doğayla ilişkisinde duyarlı bakan insan grubu parantezi. Niye anlatamıyorlar? Yani evet, evet. Niye yani, Şöyle bir şey var mı? Bir seneler evvel Ümitköy'de birisi bir tabela asmıştı. Ankara Ümitköy çok böyle e, evcil hayvanın beslendiği bir yerde. Hayvan sevgisi insana saygıyı engel değildir diye bir tabela koydurmuştu birileri oraya. Artık ne yapıyorsa evcil hayvan sahipleri birilerinin canına tak etmiş. Şimdi çevreci dediğinde sanki böyle bizim gibi gariban şehirde yaşayan yani medeni insana karşıt ya da onun bir yatan, yaşam tarzını komple yok sayan, ya da bir şekilde gömen bir bakış açısı varmış gibi. Var, evet. Yani doğaya dönelim, post giyelim, işte et et yemeyelim, vegan olalım falan tarz böyle bir şey gibi var gibi. Ütopik bir şey var ve buraya böyle bir falan kötü bakılıyormuş gibi. Ben öyle bir şey hissediyorumsa var mı öyle bir durum? Yani aslında temelinde vardı. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Şimdi bu insanların çoğu doğa korumacılar diyelim bunlara, doğa perspektifinden bakanlar. Doğanın içerisinde, yabanıl doğanın içerisinde sıklıkla vakit geçiren insanlar oldukları için her gittiklerinde, ben de onlardan bir tanesiydim, sürekli bütün boş vakitlerimde, hafta sonları, sabahın köründe vesaire kuş seyretmeye, işte göl kenarına, ormana vesaireye gidiyorduk. Ve her bir gittiğinizde, Orada bir insan etkisi görmeye başladığınızda ve bu etkiyi gittikçe etrafını genişleten, etki alanını genişleten işte aşama aşama daha da tahrip edici halini gördüğünüzde tahrip artık ama değil mi? Tahrip ağırlıklı bir yani. tahrip ağırlıklı yani bir gidiyorsunuz mesela yürüdüğünüz patik ayol beton dökülmüş. Bir gidiyorsunuz kuş gözleyeceğiniz o şey sulak kalan kurutulmuş. Yani, yani bir sebepten ekilmiş, kurutulmuş. Bir şey, e, bir şey ekilmiş. E, i̇şte DSE'yi gelmiş kanal açmış. Suyunu direne etmiş vesaire. Ve gide gide gide aslında bunlar çok sık olmaya başlayınca yani sıklıkla karşılaşılmaya başlayınca bütün dünyanız o tahribin dünyası haline geliyor ister istemez. Ve bunun da birinci sebebi aslında insan. Yani hem insan yapıyor şey olarak eliyle yapıyor hem de insan hani o zamanlar doğrudan insan yaptığı için tek suçlu insan olarak geliyordu ve ben de bir noktada şey olmuştum mesela yani böyle nihilist bir kafaya şey yapmıştım. Allah'ım insan olarak nasıl yaşayacağım bu ne korkunç bir şey falan gibilerinden. Bunların hepsini yok etmek lazım. Ha, yani keşke olmasaydım ben insan falan gibi böyle bir ruh haline bürünüyor insan. Fakat sonra şeyi de görmeye başlıyoruz yani... E, Bambaşka bir coğrafyada yaşayan bir insan toplumunun ihtiyacı için yapılıyor bunlar. E, Rada gelince o bambaşka bir yerde yaşayan insan toplumunun içinde ben de varım. Ha, o zaman demek ki insanın doğayla olan ilişkisinde bir mesele var. Noktasına gelmek Gerekiyor şimdi bütün bu evrimsel süreç. Ya da süreci, oradan başlatmak gerekiyor yani. Sor, e, sorgu orada başlıyor zaten ama o, o başlayana kadar bir varoluşsal bir şey, e, tünelden geçmen gerekiyor yani. Kaba bir öfke oluşuyor. Kaba, bir, kaba bahsede, bir öfke yani bu kadar da... öfke de pek akılcı harekete sebep olmaz zaten. Yani böyle devamlı ben mesela işte seneler evvel sana da danışmıştım o yazıyı yazarken. O haber daydı galiba. İşte çevreci, aktivistler, uzaylı istilacı, istilacılara karşı diye bir şey yazmıştım. O zaman da bir güven kendini bir yere zincirlemişti o ara. Bir mahkemenin kanalıları dönemler evet. vardı. Ha. Şimdi ben bakıyorum mesela oradaki eylemin tonuna. Hı hı. Bir insan gidip kendini gerçekten doğa için, bizim kaynaklarımız için bir yere zincirliyor ama bu zincirleme eylemi kötücül uzaylılara karşı yapılıyor gibi. Yani karşıda homo sapiens yokmuş hı. gibi. O böyle dişleri çıkmış, kan hemen, ödüle falan bir... Tayfaya karşı ama öyle değil ki yani onların arasında belki benim hatta onun eşi, dostu, kardeşi, arkadaşı da var. ya Biz insanız yani neticede. Orada bir böyle bir eksen kayması var ve o yüzden galiba o eylemler pek tınmıyor dünyanın çoğu yerinde. İnsanlar harekete geçirmiyor. Bendeki karşılığı da şöyle oluyor güneşim. Bunu söylerken tabii yani çirkin bir şey söylemek için değil, bir ironi ortaya çıkartmak için anlatıyoruz ama e, çevre ya da doğayla ilişkide çalışan herhangi biri, herhangi bir duyarlılık seviyesindeki biri masaya oturduğunda bana bir bilgi ve duygu durumunu aktarıyor, propagandasını yapıyor. Daha benim tabirle kullanayım, satıyor bana o bilgiyi. Fakat şöyle bir duyguyla pozisyonla satıyor. Bir, ben ondan daha aşağıda bir yerdeyim, o benden daha yukarıda bir yerde. O bilgiyi bildiği için, ana problemlerden bir tanesi. İkincisi, ben o bilgiyi ve duyguyu şimdi öğrenmeli, hemen bu masadan kalkmalı, dünyadaki tüm işlerime son vermeli ve o konuyla ilgilenmeliyim. Çünkü dünya iklim değişiyor felaketler geliyor işte ormanlar yanıyor bunların hepsi gerçek bu arada yani Hı -hı. sadece bunun iletişim sorunundan bahsediyorum şeyde ve bundan kaynaklı ben şimdi bu masadan yani bunu yapmadığım için beni suçluyor hani bunu şimdi masadan kalkıp bunu ya hatta şu şu suyu fazladan içtiğim için beni o masada suçluyor ve her sohbet böyle döngülediyor. şimdi her diyalog ve şimdi işin kötü tarafı bende işe yarıyor ben bir 15 dakika o tuzağa düşüyorum. Yani şeyde çünkü suçlu, suçlu hissediyorum, baskı evet. halinde hissediyorum falan. Ama bir süre sonra bunun işte normal standart karşılığı da hemen reddiye giriyor arka tarafında. Evet. Halbuki entelektör olarak bu konuyu reddetmiyorum. Anlattığı konuyu değerlendiriyor. Baskıcı Orada dini öğretilerin var. her evet. şeye günah münah demesinler. Evet. Evet. Benim tepkisel durumum daha çok bununla alakalı ve hiçbir mesela yani başka hiçbir grupta olmayacak şekilde tuhaf bir şekilde bu çalışıyor tüm gruplarda. Hani masada kimle konuşursan hani en böyle cici bir dışarıdaki başka bir şey konuştuğum benim. İklim değişiminden konuşmaya başlar başlamaz hani <gülüyor> içinden gerçekten bir Godzilla çıkıyor ve yani, yani tavro da dönüşüyor. Geçen bir tecrübe ettik beraber. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunun dışında bakan gördüğüm yani doğayla ilgili gerçekten kendine ait bir dili tuhaf bir beceriyle anlatan nadir insanlardan bir tanesi. Bir tanesi de Sami bu arada, Kral Sami. Şey, onun çözümü, çözümü tabii, tabii çok şey Kürt bir çözüm. Doğayı seviyorsan gitmeyecek. <gülüyor> doğru aslında. Yani, evet, yani. Hem, hem doğru yani orada böyle bir bıçak sırtı bir şey. Ama bu söylediğin yani gerçekten bu konuya duyarlılığı olan bu konuda bir birikim yaratmış insanların. Karşıdaki insanlara yani şu karşıdakinin de altını çizelim çünkü oraya referans vereceğim. Ee, karşıdaki insanları bunu aktarma ve orada bir baskı uygulama kısmında da şöyle bir şey var. Ben o noktada mesela düşünüyün düşüne geldiğim şey yani bir kibir e, vesilesi haline geldi. Zaten sorunumuz bu. Yani doğal olan ilişkideki evet. en büyük insanın doğal olan ilişkisindeki en büyük sorun kibir e, noktasında duruyor. Yani ben doğadan üstüyüm sömüreyim başlıyor mesela. O bir, bir versiyonu çeşitli versiyonları var ama doğa korumacı olarak da bu ki evet, bir, bir başka var. şekil değiştirmiş hala aslında. Oradaki temel problem ki bugünkü bütün evet, bu sorunları sen de doğayı koruyorsun? Refleksini beraber. Evet. Ha, tam olarak o, o noktaya gelmiştim zaten. yani Parçası olduğunu düşündüğüm bir bütün kocaman bir sistem var. E, Bilmediğin bir sürü kısmı var. Yani görünen Görünmeyen kısmı, görünen kısmının kat be kat daha fazlası. Zaten bir gizem yani. E sen kimsin ki onu koruyacaksın? Bir kere. E, sen ancak kendini felaketlerden koruyabilirsin. Yani başına gelecek olan felaketlerden daha önce koruyabilirsin. Doğru düzgün yaşayarak vesaire. E, ve şu anda da bakıyorum mesela... İşte aktivizm, doğa aktivizmi kısmına bakıyorum. Gittikçe kalabalıklaşan bir başka zümrelerden de taraftar bulan bir hareket aslında. Çünkü tahribat çok görünür hale geldi. Yani falanca ormanın bilmem ne vadisinde değil artık. Şehrin çeperinde falan. Oradaki temel sorun, Gerçekten şeylere falan gittim yani, bütün o chat toplantıları, köylerde işte orada burada, e, oradaki meselenin çatışma, çatışma o kadar güçlü bir şekilde oluyor ki aslında. Kolluk kuvvetleri falan gelmeye başladı, onların şeyleri e, arttı yani, e, hacimli sayısı arttı e, ve şiddeti de arttı yani köyün ortasında. Demek istiyorum yani. Toma, moma falan. Yani böyle şeyler görüyorsunuz. Enteresan noktalar. Ben sırf gözlemci olmak için gittim. Yani nereye gidiyor bu iş? Ne olacak gibilerinden? Ve orada da şu, şu var. Yani insanın aslında çok böyle şey bir sorunu. Yani varlık sorunu. Birlik, ikilik noktasında. Yani oraya bağlayacağım. Bir karşı taraf tanımladığımız zaman zaten iletişim kanalları... En başta kesiliyor. Yani bir karşı taraf. Şimdi bir şekilde güç e, olarak işte para, güç, siyasi güç vesaire birilerinin elinde olduğu için bazı şeyleri yapıyor olabilirler. Kazanıyor gibi olabilirler. Ama toplamda hepimiz kaybediyoruz ya. O noktadan bir iletişim şeyi bulmamız gerekiyor. E, bir karşı taraf tanımlamadan. Çünkü hep birlikte kaybediyoruz. Evet. Bak bu çok işte bu söylediğin anlaşılmıyor. Yani anlaşılmayacak. Yani o o zihinsel düzeyde dinlemiyoruz biz bunu çünkü. Yani bir karşı taraf yok dedim Mesela şu anda birçok insan yani ben dahil ilk seninle bu kadar senedir muhabbet eden kişi olarak o karşı taraf kütmeden diyeceğim mağdurlardan repertuar genişletmeye çalışıyor zihin önce. Evet evet ya ben tek değilim şu da mağdur da çünkü bu zalim. Hemen bir öbürüne karşı hareket etmek adeta böyle bir Adetal zaten bir refleks yani hayvani bir refleksimiz bu bizim. Ama oraya nasıl gideceğiz biz? Mesela yani insanın normal yaşamı içerisinde pek mümkün gözüken bir şey değil. Herkesten de böyle yarın sabah bir aydınlanma beklemediğimize göre. Nasıl yapacağız? İşte gerçekten bu sorunun cevabı bende de yok ama şöyle gibi olabilir diye düşünüyorum. Bunu daha önce birkaç yerde de söylemiştim. Biz şimdi bu doğa koruma, işte aktivizm, iklim değişikliği vesaire vesaire bütün bu konularla ilgilenen şey taraftaki kişiler yani durun yapmayın gözünüzü seveyim diyen taraftaki kişiler olarak hep bilimin dilini kullandık. Yani işte raporlar, gözlemler, analizler, sonuçlar. Ondan sonra işte bakınız bu bilim insanları bunu söylüyor. Gidiyoruz işte afetler artacak, hava sıcaklığı şu kadar, bir buçuk derece, 350 ppm falan filan gibi böyle bilimsel verileri kullanan bir iletişim biçimimiz var. Şimdi bu bir yere kadar. Yani sonuçta bir araştırma yapıldı mesela iklim değişikliğinin hani Covid'den bile daha büyük bir tehdit olduğunu kabul ediyor insanların çok büyük bir yüzdesi. Ama harekete niye geçmiyorlar? Çünkü harekete geçmek için duygu dünyasının, sezgi dünyasının e, açılması lazım. Bunu da bilim sağlayamaz bana kalırsa. Yani bilim zihinsel olarak bir şeye ikna olmamızı sağlayabilir. Ama karar verip harekete geçmek için bizim e, duygu... E, alemimizin dönüşmesi lazım. Bunu da sanatla, felsefeyle filan yapabiliriz. Yani edebiyatla, e, edebiyatla e, yapabiliriz. Herkese Halikarnas Karnas Balıkçısı okumayı tavsiye ediyorum. Aradan reklam gelip çıkayım. Tam Hı. bu konu için. Tabii ki. Yani şu da var. Bir de mesela benim bu kadar yoğun bir şey geçmişimin yanında şu anda mesafeli durmamın sebebi hem içindeyim hem biraz dışındayım, çeperindeyim bütün bu şeyin, çok sıkıcı, sıkıcı. Yani bir şekilde insanları harekete geçirmek için keyif, tat alma, eğlenceli bir şeyler bulmanız gerekiyor. Çünkü hayat bu zaten ya, hayat bir oyun gibi bir şey. Yani hele hele şehirde yaşamış, belli bir konfor ve rutinin içerisine girmiş insanları, Kaldırıp oradan e, harekete geçirmek için çok güçlü Hı. bir şeye ihtiyacınız var ve bence e, sıkıcılıktan kurtarmamız gerekiyor yani. Ya bir buçuk derece arttı şimdi ikiye doğru gidiyor cümlesi bunun için yeterli değil diyorsun. E, olmadığı gibi sırtım dönüp uyuyorum yani ben Ya bu bildiğiyle. Netflix'te işte ahtapot öğretmenim var ya May Oktopus'u için o aslına bakarsan bir belgesel. Ama bütün hikaye duygusal, ya yani ahtapotla kurduğun duygusal bağ yüzünden belki de rekor izlenen belgesellerden bir tanesi. Böyle ben de rastgele açtım, mermeri izledim ve bittiğinde ben bunu niye böyle izlediğimin sorusunun tek bir cevabı var. Duygusal bir yapım izliyorum ama ahtapotlar şu kadar sürede deri değiştirir bilmem ne olur, şu hızda büyür, bunu yer, bunu içer. Ya benim biyoloji kitaplarımda da yazıyor ve ahtapotla hiçbir bağlantı kuramıyorsun o konuda. Aynı şekilde mesela çevre, iklim, iklim konusunda benim en fazla fark edebildiğim yer işte çam tabi de hayku yazarken oluyor mesela bakıyorsun mel mel bakıyorsun aslında başka bir şey yapmıyorum ama orada bir konuyla oradaki bir görüntü bir deneyim bir söz bir duygu eşleştiği anda sen diyorsun ki ben bugün yemeyeyim yani bunu bunu yemek istemiyorum canın istemiyor artık anlatabiliyor musun? İşte vejetaryen olasın falan geliyor benim bile böyle bir değişim oluşturan şey gerçekten duygusal işte biz bunu anlamıyoruz dün şeyin bahsi geçti elinde batının ateistler için din kitabını hep söylerim yani Dersler dünyayı değiştirmiyor ama vaazlar değiştiriyor. Sevgili ateistler vaaz vermeyi öğrenseniz iyi olur diye bir tavsiyesi var orada. Yani hakikaten duygusal içerikli gaz veren değişim nedeni ortaya koyan bir şeylere ihtiyacımız var. Ee, biz yapıyoruz zaten de peki başka böyle güzel örneğini biliyor musun bu işin mesela? Kim nasıl yapıyor ne yapalım? Şimdi aslında şöyle bunu sonuçta hani burada söyledim ama yavaş yavaş bu konu pek çok Sektöre diyeyim penetre olmaya başladı ve mesela kültür sanat alanında ekoloji diye bir e, ekolojik dönüşüm diye bir rapor hazırlandı. İKSV hazırladı bunu ve e, sanatla uğraşanların kültür konularıyla uğraşanların ekolojik meseleleri nasıl gündemlerine e, alırlarsa nasıl bir dönüşüm olacağına dair böyle gene bilimsel bir rapor. Yani bir sosyal bilimci e, hazırladı e, ama e, burada da önemli bir şey görüyorum bilimi de o şekilde bir ayırmakta fayda var yani ayırmayalım tabii birleştirelim de birleştirmek için ayıralım doğa e, bilim doğa bilimi ile sosyal bilimler birbirine yakınlaşmaya başladı ben bunu da bilim açısından çok e, önemli bir devrimsel bir şey olarak görüyorum şöyle bir nüanslama değil mi hep mesela sosyal bilimler fen bilimi gibi olmaya çalıştı yani parametre üzerinden şimdi doğa bilimleri fen bilimleri yoruma doğru kaymaya başladı şimdi evet. buna ihtiyacımız var aslında yani evet. eğilme bu tarafa değil bu tarafa doğru olursa bu hayırlı bir şey evet. Çünkü işte değiştiren o şey olacak yani sosyal bilim zaten hani Newtoncu bir sosyal bilim kadar sıkıcı başka bir şey bilmiyorum zaten yani. sosyal bilimlerde de şöyle bir sorun var bununla ilgili de çalışan bir grup vardı sosyal bilimlerin metodolojisi yani normal bilimin şimdi Bilimde dominant olan doğa bilimleri olduğu için, işte fizik, kimya, şimdi de biyoloji, işte en son şeylerle, e, sosyal bilim deyince doğa bilimlerinin metodolojisini kullanmaya çalışıyor gariplerim. Halbuki bir bakıyorlar ki insanla alakalı, sosyal konularla alakalı konuları e, doğa bilimleri metodolojisiyle şey yapamıyorlar. Yani e, o metodoloji yeterli kalmıyor. O yüzden mesela... Sosyal bilimlerdeki bu metodolojiye uygun olmayan, uymayan bir takım e, kavramları masanın üstüne bir yatıralım nasıl e, bu metodolojiyi revize ederiz gibi yeni yaklaşımlar var. Bak ben sana bir şey diyeyim. Esas zaten fen bilimlerinde de yoktu. Mesela şimdi laboratuvar koşullarında dopu bıraktım tap düştü şu kadar zıpladığının hesabı, kitabı, kanunu, formülü çok kolay. Ama dışarıda top öyle düşmüyor. Rüzgar esiyor, zelcel oluyor, bir şey evet. oluyor. Gerçek dünya koşulları daha belirsiz olduğu için biz hep laboratuvar koşullarındaki bilim bir bilim zannettik. Fizikte bile bir kuantum fiziği çıktı bir edebiyata bağladı komple. Hı hı. İşte fiziğin taosu yazıldı, vatı düşüncesinde dönüm noktası yazıldı. Yani o belirsizlik ve karmaşıklık alanına her girdiğinde zaten mecburen sosyal bilimlerin araçlarına yani yorum araçlarına dönüyorsun. Biyoloji zaten başı başına diyor. Biyolojide ne biliyoruz Allah'ını seversen yani canlının nasıl çalıştığını bilen var mı? Biyoloji aslında sosyal bilimlerden çok daha fazla edebi olması gereken bir alan. Bizi nasıl bıktırıyorlar işte? Endoplazm, külatikulum, yaz çocuğum, görevi üç tane pıtı pıtı pıtı böyle her şeyi su pompası gibi anlatıyorlar. Öyle değil ama. Kesinlikle. Gerçekte olması gereken, fen bilim dediğimiz şeyde de işe yarar bilgi, doğru yorumlanan bilgi. Ben bir reklamcı olarak, iletişimci olarak ta bundan birkaç sene öncesinde ilk tanıştığım zaman da anlattığım hikayeydi. Daha geniş hikayeyi ararken en büyük hikaye ne? yani en zemine varalım ve birçok şeyi tanımlamada işimizi kolaylaştıracak zemin hikayine de varabildiğim en derin yer evrim işte. Tabii. Biyolojideki bağladığın yerde. Tabii, tabii. Ya o bir hikaye aslında çok zaten. Çok büyük bir hikaye. Yani hani ne kadar sen onun fen bilimleriyle geldiğini söylersen söyle. O aynı zamanda benim işimi kolaylaştırıcı ve tanımlayıcı ve bir sürü şeyde çözüm üreten bir fen hikaye. Ben bilim var. muhtemelen onu en anlaşılması hale getiren kısım oldu yani. <gülüyor> Halbuki dışarı bakınca herkesin gördüğü bir şeydi ama işte bilim bilmem din çatışmasında araya gitti o. Ya mesela şimdi bir Tam da başta dediğim konuya aslında buradan girilir. Yani biz fen bilimleri metodolojisiyle hayata bakarken hayatımızı da aslında gayet determinist, böyle bilimsel, sayılı, verili tıktıklar üzerine yapmaya çalışıyoruz. İşte okullarımızı tasarlamamız, eğitimi dizayn etme biçimimiz ya da sosyal hayatta işte iş saatleridir, dinlenme zamanlarıdır, tatiller bu, bu kafaların tamamı, işte bölüşümümüz, adaletimiz, her şeyimiz kendi zanlarımız ve formülasyonlarımız çerçevesinde gidiyor. Ama birinin de en azından ben burada işte 50 sene kadardır buradayım. Görev sürem devam ettiğince de bir aksini göreceğimi zannetmiyorum. Kimsenin aklına dışarı bakmak gelmiyor. Dışarı derken bizim kurduğumuz medeniyet sisteminin dışında, tabiatta, kozmozda bu iş nasıl gidiyor? Adalet orada nasıl? Orada mesela bilgi aktarımı nasıl? Bilgi kazanımı, tecrübe kazanımı nasıl? Bölüşüm nasıl? Sağlık nasıl, hastalık nasıl? Tabii bunlara bakmıyoruz. Mesela biz bunların biraz aslında sözlüğünü yapma girişimimiz de var kendi aramızda. Hani öyle bir kafamız da var. Mesela sen bu bir beşli şeyin var senin. Onu saydıracağım sana aslında. Bütün altlık onu yapıyorum. Bir onların üzerine bir konuşalım. Mesela eğitim yani derdimizin en büyük olduğu konudur. Şu anda bak eğitim dedim anne baba seyrediyorsa aha eğitim dedi falan diye hemen dikermişlerdir. Tabiata uygun bir şey nasıl olur mesela? Ya da sen istersen önce beşli kavramı bir dinleyelim. Neler vardı o beş maddede? Şimdi ben genelde insan olarak, insan türüne ait bir canlı olarak ve insan toplumu içinde yaşayan birisi olarak başım sıkıştığında direkt doğaya bakıyorum. O yüzden o analojiler oluyor. Tabii analoji olduğu için türlü çeşit kılıç darbesiyle parçalayabiliriz. Ee, ama benim içimi rahatlatan bir kısmı oluyor. Ee, o beş şey insan e, organizasyonu, insan toplumlarının organizasyonunu e, şey yapan e, ana sektörler diyelim onlara. E, bir tanesi eğitim işte senin giriş yaptığın gibi, bir tanesi sağlık, e, bir tanesi hukuk, e, bir tanesi e, tarım. Ee, özellikle tarım yani e, üretim kısmı da var bir kısım. Bizi bir, de koparan en önemli kısım. En tüm. önemli e, kısım ve bir de ekonomi. Ee, hani tarımla da bağlantısı. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı bu arada. Yani hiçbir şey doğanın dinamiklerine aykırı olamadığı için, e, ağrı olamadığı için bunlar da sonuçta ne kadar doğaya karşı olurlarsa olsun, doğa kurallarına aykırı çalışıyor olurlarsa olsunlar bir noktada birbirlerini destekliyor oluyorlar yani. O düzende. Bir sistem oluşturuyorlar. Bir sistem oluşturuyorlar. Ee, bizim şu andaki ana akım yaşadığımız toplumsal düzende bunların hepsi e, senin kelimenle entropi yaratan bir e, dinamikte gidiyor. E, yani kendi içerisinde e, birikim yaratıyor. Kend Düzen sağlayacağız derken aslında düzensizliği arttıran, arttıran bir, bir şey yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi hemen İslamcı arkadaşların çok hoşuna gidecek bir şey yapacağım. Bunu Türkiye'de yaygın Müslüman kitle şöyle anlayabilir. Onlar biz işte düzen getiricileriz derler. Halbuki bozgunculardır diye ifade edilen meselenin aslında bence tam karşılığı bu. Hı hı. Yani biz bir düzen teyisi, işte kapitalist sistem, büyük binalar aslında arka planda hepimizin kaybettiği bir bozgunculuk var. Onu, onu anlatmaya çalışıyorsun galiba Tam olarak öyle evet. Yani bir şekilde doğanın akışına ters bir şekilde kürek çekiyor hepsi Ve bu kürek çekmeyi destekliyor hepsi birbiriyle. Nasıl destekliyor? Mesela işte tarım, gıda üretim biçimlerimiz. Tarım sadece gıda üretmek için yapılmıyor ama büyük oranda gıda üretmek için yapılıyor diyelim. Tarım biçimimiz sonuçta gıdalarımızın besleyiciliği besleyici olmamaları ya da işte zehirli olmaları, bizim sağlığımızı etkiliyor olmaları vesaire ve tabii ki doğanın kaynaklarını tüketiyor, kirletiyor olmalarıyla sonuçlanıyor. Bunun sonucu olarak sağlık sistemi içerisinde zaten bu sağlıksızlık destekleniyor. Yani hastalığa yönelik semptomatik tedavi diye bir şey var. Hasta ol ki bana gel. Hasta ol, yani hastalığın devam etmesi gerekiyor o sektörün e, sürdürülebilir hastalığı e, destekleyen bir sektör haline geliyor e, ve de e, bir yandan da hani aşırı uzmanlaşma nedeniyle aslında o bütüncülükten de kopuyor. Yani bütün hepsi için geçerli aslında. Bu. Eğitim zaten bu sisteme tüketiciyi. Eğitim buna tüketici yetiştiriyor, yaratıyor, yetiştiriyor. Aynen. Hukuk buradaki tüketim. Taraflarının haklarını koruyan hale geliyor. Bütünün hakkını değil de, e, tüketimin, kur, kurduğum kuşun hakkını değil. Oradaki sadece işte rekabetin hakkını koru, koruyan hale geliyor. Aslında tam kelime sermayenin hakkını koruyor. Sermayenin hakkını koruyor. Zaten <gülüyor> adalet sermayeyle birlikte oluşuyor. Ben de onu ilk defa seninle beraber fark ettim ya. Yani doğada adalet olmama durumu. Evet yani doğada eşitlik yoktur demiştim bir keresinde böyle evet, yani, sarsılmıştı gerçekten herhalde. hani bunu güneşini cebe alacağız bundan başka yolu yok mu dediğimde <gülüyor> aynı yerde, aynı <gülüyor> muhteşem bir açılım yaptı evet yani şimdi bunlara senin aynı zamanda bir çözümsel yaklaşımın var yani bir, bir, seni şöyle bir bakış açın var da oradan değerleri toplayıp daha anlaşılır hale de getirmek istiyorum <gülüyor> çevre işte leyenhlerimizi atalım plastik biriktirmeyelim yeme içmeyi bilmem ne yapalım da olacak bir hikaye değil bu beşli sistemde davranış kültürünü aksak davranıştan doğru davranışa yönlendirip toplumu biçimlendirdiğimiz zaman biz doğanın içerisinde sağlıklı ve dengeli bir parça olarak kalacağız diye bir tarifim var. Yani kendimiz doğa oluyoruz zaten Aha, bunu yaptığımız e, O dönüşümü de bir tarif eder misin bu beşli anlattığın sistemin içerisinde? Ya orada da işte mesela daha ekolojik nasıl olunur? Böyle bir sürü soru. Hani son dönemde daha da fazla bir sürü listeler. işte organik beslen, onarıcı tarım yap. İşte herkese böyle mavi boncuk dağıtır gibi dağıtıyoruz bol keseden. Fakat onun arkasında hani şunu söylemiyoruz. Yani söylememiz gerekiyor. Ben söyleme ihtiyacı hissediyorum. Neden yapasın? Ee, yani arka planda toplu bir şey, zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Ve e, burada e, aslında... Her kim olursan ol. İstersen bir şirkette yönetici ol. istersen bir bürokrat ol. Ne olursan ol. Eğer yani şey yaparak işte organik beslenerek ya da plastiksiz bir yaşam yaşayarak ekolojik oluyor olmuyor olabilirsin. Ama eğer yaptığın işte çeşitliliği arttırıyorsan. Yaptığın işte katılımcılığı arttırıyorsan, çeşitliliği birbirine bağlayan etkinlikler yapıyorsan, e, kenar etkisini yapıyorsan. arttırıyorsan, e, sonuç olarak güzel oluyor zaten. Yani evet. e, oradaki o doğadaki organizasyon biçimi var ya, hani besin zincirinin Görünür hale getirsek inanılmaz estetik şeyler çıkacak. İşte o fraktal geometriler, şunlar bunlar. Zaten sonuçta estetik olacak. Ee, az müdahale ediyorsan bu tür süreçlere, bunu yapmayı kolaylaştırıyorsan bir insan olarak zaten ekolojik yaşıyorsun. Şeyim oydu. Hı hı. Buydu değil mi? Onu söylemiştim. Aldo Aldo Leopold'tu değil mi? Aldo Leopold Netan evet. tanım kardeşim. İşte bir şey yaşamın bütünlüğünün çeşitliğini ve güzelliğini destekliyorsak iyidir, öbür türlü kötüdür. Bütün sistemi buna göre organize ettiğini düşün. Mesela mahkemeler buna göre karar ediyor. Bakıyor yaşamın çeşitliliğini, bütünlüğünü, güzelliğini destekliyor mu yaptığın O zaman iyi alsan ödürüm. Açık beyin de merkezi aldık işte yani. Anakurallar. Ana merkezi. Kendiniz. İyi kötü tanım mesela. Bütün evet. sistemi buna evet. göre organize etmek aslında kolay olanı bir taraftan da. Mesela bunu herkes ama bunu görmeyi engelleyen ezberlerimiz olduğu için. Zannarız mesela birçok insan ben de hayatımda uzunca bir döneminde. Doğru ve yanlışın bana öğretilen inançlar tarafından belirlenebileceğini zannet. Halbuki doğru ve yanlış, büyük oranda yanlış anlayan insanlar tarafından bana anlatılmış şeylermiş, büyüyünce fark ediyorsun. Ya bu Allah'tan gelmiş olsa bana anlatan adam yani. O çarpıtıyor, yalan yanlış bir şeyler denkleştirip kafasına göre düzenliyor ve bütün sistem bu yalanın üzerine dönüyor aslına bakarsan. Bu yani sadece din sistemleri kapitalist sistem, komünist sistem aklına ne gelirse hepsi Marksı bile anlayamayan adam tabiatı nasıl anladığını iddia edebilir. Yani vallahi onu bile anlamamışlar. Yani baktığın zaman görüyorsun. Herif onu demek Darwin'i anlamamışlar, Freud'u anlamamışlar. Anladığımıza devşirme alışkanlığımız var ya ona benzetme, çarpıtma. Galiba bütün sistem o. Mesela tabiattan örnek alsam ben. Açık beyindeki eğitimleri ya da okuldaki eğitimleri nasıl yapacağım? Ya eğitimde de mesela bir takım kavramları da bence şöyle içinde bir silkeleyip bir havalandırıp yeniden doldurmamız of, gerekiyor gibi evet. geliyor bana yani. Ee, ki bence açık beyinde bu güzel yap yapılıyor. Ee, eğitimde de hani eğitmek yani eğmek, bükmek falan ya hani birisi eğip bükü büküyor yani. Bir ormana girdiğin zaman ağaçların hepsi eğri büğrü ama ne eğilmiş, bükmüş onları bir bakmak lazım. Yani nasıl dinamikler eğilmiş, bükmüş. Ben ihtiyaç üzerinden bütün bu sektörlerin ihtiyaç üzerinden ihtiyaç sahibi tarafından şekillenmesi gerektiğini bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Eğitimde de aynen böyle. Yani şu anda biz ne yapıyoruz? Eğitim salonlarımız bile öyle. Herkes birbirinin en sesini gördüğü böyle doğrusal şeylerde sıralanmış. Birisi çıkıyor, bir sahne var. Ondan sonra oradan bildiriyor bir şeyleri. Ee, ama o bildirilen insanların da her birinin bir öğrenim alanı var. Bir sürü deneyimi var. Öğretebileceği, eğitebileceği şeyler var. Ee, kitle yani eğitimi alan kitlenin ihtiyacı ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Ben Onlar ben istiyorum. Evet öğrenciler belirlesin. Ne öğrenme? Yani hani kelimesinde talip olmak var ya. Neye talip olduğunu söylesin. Bilen kişilerde ki kendileri de olabilir, başka bir grubun e, talip olduğu bilgi herkes de olabilir. E, dolayısıyla herkesin birbirinden öğrendiği, birbirine öğrenmek için alan açtığı bir eğitim e, modeli geliyor aklıma doğa diyeceğim. Kim demişti onu? Ya okul öyle bir yer olmalı ki insanlar, ha şey, e, Müşer Fuko, e, dersler niye bu kadar sıkıcı falan diye. Soruyorlar internette yeni gezen de bir video soru. eski bir video ama yeniden dolaşıma girmiş. Diyor ki derslerin de bu kadar sıkıcı ve anlaşılmaz olmasının tek bir sebebi var. Çünkü eğitimi diyor ancak az sayıda seçkin bir kitleye verebiliyorsun. Gerçekten öğrenmenin cazibesini insanlar bir fark etse okulların kapılarını yıkarlar. Herkes oraya girmeye çalışıyor. O yüzden olabildiği kadar böyle sunop gıcık bir şeye dönüştürüyorlar ki. Böyle bir eleme aracına dönüştürüyorlar ki insanlar ona tiksintiyle yaklaşsın, korkuyla yaklaşsın. Hakikaten mesela öğrenme hazzı çocukken ne kadar temel bir şeydi. Yani emerek öğreniyorduk işte. O emici zihin kitabında dediği gibi o sürekli kurdu, soru sorarak şudur budur. Aynen. Ama sonra nereye gidiyor? Mesela tıp öğrencisine işte ne öğrenmek istersiniz bugün deyince müfredattaki sıradaki şeyi alayım. Ben. <gülüyor> Hiçbir menüsünde çocuğun merak kalmıyor o yaşa kadar. Bu Yapılabiliyor mu peki? Ya Olabilir bir şey mi sence? Mesela e, bizim eğitimle ilgili şöyle bir sorumuz var da o yüzden soruyorum. Götürüyorsun, gidiyorsun mesela çocuğu gaza getiriyorsun. Öğretmene, sınava, sisteme çarpıyor. Öğretmeni gaza getiriyorsun. Veli diyor ki benim çocuğumun başarısı. Çocuk diyor ki ben test çözmem lazım. Veli'yi gaza getiriyorsun okula, sisteme, öğrenciye. Hepsini birden yapsan bile üst çatı... Kafalarını vuruyorlar çatıya. Yani şu anda mesela şey denemeleri var yani sistem kaçağı şeklinde diyelim. Normalde tabii herkesin okula gitmesi gerekiyor. Yani o hani diploma döngüsünden çıkabilecek cesarette olan varsa çıksın bana kalırsa bana soruyorsanız yani hani üniversite mesela bize. üniversite eğitimi dediğin şey insanın en verimli olabileceği zamana hazırlık için kullanması gereken. Yani 4-5 seneyi şak diye hayatından alıp götüren bir eğitim yani. Bir dönem. Bir, e, bir dönem bir yani. Çağın e, yani. Evet yani deneyim mi kendini e, e, atmak istediğim bir dönemde böyle okula gidip geliyorsun. Yani biz mesela o nedenle çok şanslıyız. Ben hep şey diyorum yani ben üniversite değil hani hobi mi gerçekleştirdim yani koşa koşa gidiyordum mi? yani hani okula. E, Burada şöyle bir şey oluyor gerçekten şu anda hani bu eğitim sisteminin şeylerine uyanmış olan aileler bir alternatif yaratmak için yola çıkmış olanlar da var yani mesela başka bir okul mümkün diye bir kuruluş var ve bunlar alternatif işte alternatif müfredatla resmi sistemin içerisinde okul kurdular yani. Devam edeni var, mezun edeni var. Ondan sonra Ankara'da var, İzmir'de var falan. Bir de bunun yanı sıra mesela oyun grupları türemeye başladı. Yani arkadaş gruplarında oyunlar, oyun yoluyla öğrenmeler, efendime söyleyeyim işte anne babaların şeyiyle, desteğiyle, insanlar, bilgili insanlardan, destekler olaraktan e, müfredatlar oluşturma e, grupları e, oluştu. Bence açık beyin gibi kuruluşlar bu anlamda çok önemli. Yani normal akışın dışında yepyeni müfredatlar sunuyor işte. Yani iki ]iniz? temel şeyi e, de şanslıyız. Bir e, zaten yetişkin eğitimi yapıyoruz. O yüzden ister istemez yetişkileri karşı verdiği refleks bizim oluşturduğumuz eğitim içeriklerini zaten acayip hızlı değiştiriyor. Bu değişime de uygun eğitim üretebilecek de bir hızlı kapasite, çok çeşitliliğe dayalı. Hı. Biz de deniyoruz. Yani... İşte bir zihinsel kalıp üretiyoruz. Ana amaç karlılık olmadığı için, doğru eğitim süreci doğru biçimde olduğu için gerçekten değerli bulduğumuz her bilgi grubunu ortaya çıkarıp insanlara anlatıp karşılıklarını alarak deniyoruz. Oradan dönütleri inceliyoruz. O dönüt düzgün olursa o, o eğitimin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi açılıyor. Olmazsa bir defada kalıyor. Olmazsa eğitimi kapatmak zorunda kalıyoruz falan. Evet. Ama evet. öyle öyle bilgiyi üreterek, hızlı bir şekilde evrilterek karşı tarafın seçki grubuna. Yani gerçekten doğada olduğu gibi. Yani Tabii, ben, da, şey... Dayanıyor ya da dayanamıyor. Talebi seçilim diyebiliriz. Yani doğal seçilim. Yapay zemin de talebi seçim Yani talebe seçiyor. Yani evet. reytingi olmayan dizi nasıl yayından kaldırılıyorsa işe yaramayan eğitimde kalksın abi. Yani sistem bunun üzerine kurulması lazım. Şimdi dediğim gibi biz erişkin eğitimde bunu yapıyoruz ama o mesela aslında şeye getirmeye çalışıyorum. Senin düşünce zincirinde öyle olduğunu zannediyorum. Eğitimle ilgili ne kadar reform yaparsan yap. Bu dört ayakla ilgili devrim yapmadığın sürece bunu da beceremeyeceksin. şey işte O bağlantılılık hikayesi. Yani sağlıkta büyük bir zihniyet dönüşümü, hukukta hakeza, tarımda, hı hı. ekonomide o dönüşüm olmazsa, bunlar maalesef olamayacak. Çünkü o çocuk, sen istediğin kadar donanımlı hale gelmesine alan aç, diploma soran, işte bu tip yapay şartlarda yarışan bir e, güruhun içerisine girmek durumunda kaldığında. Maalesef orada yeterlilikleri çok kar Masada atmayacak. bunu bu tonda konuşurken, hemen araya bir şey belir altını çizmek istiyorum. Bu tonda konuşurken sanki çok entelektüel bir şey konuşuyormuşuz gibi de oluyor dönem dönem. Halbuki şu anda fiziken, şimdi bir sonraki aşamada mesela sağlıktan konuştuğumuzda da, az önce eğitimden konuşuyorken de, sokakta bir sürü Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan eğ eğitici, eğitmenle konuşuyorum, öğretmenle konuştuğumda, mesela şey çok şaşırıyorlar, nasıl oluyor da diyor Veli, pandemiden kaynaklı da olsa çocuğunu okula göndermek istememe fotoğrafın içine giriyor diyor. Şimdi şeyi seziyorum diyor. bunu 3-5 insandan duyunca tuhafsıyorsun. Eğitimin o kadar da değerli bir şey olmadığı seviyesine geldi diyor. Yavaş yavaş. Ha, yani tamam ya. O kadar da değerli. Hatta daha doğrusu daha tam cümlesi şöyle. İşe yaramadığı yani o kadar da değerli olup olmadığı değil, işe yaramadığı yani okula gitse de değerli bir şey değişmeyecek, anlamlı bir şey değişmeyecekle ilgili bir seviyeye geldiği için diyor. Pandemiyi de bahane ederek çocuğunu okula göndermemek ya da işte başka çözüm. Bir de şey bozuldu, dezenformasyon orada da var. Yani milli eğitimin oluşturduğu altyapı çok deforme oldu. Özel okullar var. Özel okulu ekonomik olarak herkesin kapsaması, o kondisyonda kalmak mümkün değil. Ciddi büyük rakamlardan bahsediyoruz çok. yıllık ödenecek. E bu, bu da insanları deforme ediyor yani orada nasıl hani burası kötü e burayı ödeyemiyoruz E olmasın o zaman falan ya da işte çok da önemli bir şey değil gibi bir evreye geçiyormuş gibi bir gerçeklik. Yani burnumuzun dibindeki, şimdi sağlıkla ilgili de bir şeyler söyleyeceğini biliyorum bir şeyde. Mesela o da öyle. Hani biz o hastaneler, eğitim, işte bilim insanlarının çalışmaları bilmem ne diye düşünüyorsun. Sağlık sektöründe alt tarafa bakıyorsun. Gerçekten bir sürü doktoru, daha işte canlılık nedir de olduğu gibi, yani bu bir sürü yanımızdaki sorunun cevabını bilmiyoruz da sağlık sektöründe de öyle burnumuzun dibindeki bir sürü şey şişmiş durumda işlemiyor orası. Aynen. Yani Aynen. doktorların becerikli olması, yani sağlık çalışanların iyi niyetiyle alakalı bir durum değil. Sağlık sisteminin o aristokratlaşmış tavrının bir getirisi. Ve hastalığa evet. odaklı. Evet. evet. evet. Mesela bir de her şeyi başarabileceğini tarz... düşünmesi. Yani neredeyse bir sürü protokolde hasta olarak gidiyorsun sana hani ne tür bir tedavi uygulayacağın bile anlatmadan bir şeyler yazıyor ve sanki büyülenmiş gibi eczaneye gidip alıp kullanmaya başlıyorsun ya da mesela. Operasyon hani... odasına giriyorsun, ameliyat kesip biçiliyorsun. Evet. O yani tetkik, teşhis ee, bilmem ne işinin algoritmik hali öyle bir derinleşti ki mesela artık. Şimdi birçok ülkede bu artık malpraktis gözüyle yani işte hekimlik etkisini ya da sağlam müdahale etkisini kötü kullanma olarak değerlendirmeye başlan. Nedir o? Sadece hastanın verilerine bakarak onunla ilgili bir kanaat, teşhis geliştirip onun üzerine gitme. Çünkü yani bir yerde biliyoruz, tıp fakültesinin birinci, ikinci sınıfında çok anlatıyoruz. Hastalık yok, hasta var, her insanın durumu özel bilmem ne ama bu kadar kitlesel bir hizmet verirken böyle zihnin kategorileştirme e, cazibesine katlanmak, şey, karşı koymak çok zor. Bunlar epilepsi, bunlar şizofreni, şurası şeker hastası, burası bilmem ne. Binlerce insanın olduğu gruplara aslında bir toplu müdahale yapmak zorunda kalıyorsun gibi. Sistem seni buna zorluyor. Tabiat mesela, tabiat hastane yok. Tabiatta sağlık sorunları var ama ne yapıyorlar mesela tabiatta? Yani sağlık sorunları tabiatta nasıl e, elden geçiriliyor, nasıl handle ediliyor, Türkler siz nasıl diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> nasıl hallediyorlar? Doğan nasıl Doğanın bu konudaki çözümü Ya doğanın çok basit. Ee, eğer yaban yaşamda bir hayvan, bir bitki hastalanırsa iki, iki sonucu var. Ya iyileşir ya ölür. Yani e, kronik hastalık diye bir şey yok mesela. Yani kronik hastalık ya insanlarda var ya da insanın hayvanlarında var. İşte kedilerinde, köpeklerinde, e, ineklerinde aynen. falan oluyor. Şeker hastası olan bir canlı yok. <gülüyor> şeker, şeker hastası olan bir canlı. E, <gülüyor> İnsülün kullanan hipopotam. <gülüyor> yani <gülüyor> büyük e, oranda eğer öyle bir fizyolojik bozukluğu varsa zaten ölür. Yani ya iyileşir ya ölür. Başka şansı yok. Bir de yani şeker hastası olabilmesinin şartları hayvancağızın hayatında yok. Yani evet. pankreası bilmemmesi doğuştan zaten genetik bozukluk. Ya yedi inciri yedi inciri bir de balı yakaladı o falan. Bu kadar inciri nereden bulacaksın? <gülüyor> abi Sorun o. O kadar incir yok işte. <gülüyor> Problem o. Doğal sınırlıklar. İşte haddini haddin içinde kalmak. En yüksek ben. şekerli meyve o değil mi bu arada incir? Yani incir, i̇ncir gibi şey ama yani. vahşi evet, incir evet. de o kadar şekerli değildir zannetmiyorum. Yani, bizim yani zaten onu buldu mu bayram ediyorlar. <gülüyor> şöyle <gülüyor> kızılıyorlar falan yani. yani. Bir de şöyle bir şey de var. Sonuçta mesela yaban hayvanlarına baktığımda, yani olay hayvan kısmı değil tabii ama yani o gıdanın peşinde koşuyor, bir emek veriyor. Yani onu onun peşinde olan başka bir sürü de hayvan var ve bu kadar kolay değil. Bizim gibi böyle ısmarla gelsin, markete git al falan böyle bir şey yok. Yani gün, onun edersin, enerjisini Onun şey yani. Enerjisini <gülüyor> çoktan harcamış oluyor zaten o onu, onu bulduğu anda. Bu arada inciri hangi hayvan yer ya? İncir yamar mı? <gülüyor> ayı. Ha ayılar falan yiyor. cırcır Bence bulsa mı? her hayvan yerdi yani hani yani. ya hadi bu hayvan. bunlar acayip <gülüyor> Bola, en, en, yani şey. böyle hani tat olarak en yüksek tatlı şey o ya. Bana Kuşlar öyle bir bal var, var. O var yani. Ben de ayı olsam 7/24 vaktim incir ayırırım <gülüyor> yani. Gerçekten. Yani Güzel. Yani o yüzden hani zaten e, o hareket sistemi, o doğal yaşamın içerisinde sürekli bir şey stresi de var ya yani hayatta kalma stresi. Biz böyle bir stresimiz yok biliyorsun Aynen. yani. İşte bak bütün zaten onu biraz sana söyledim Şimdi kısıtlılık var, düzensizlik var, her an her yerde aynı besin yok, rekabet var, besin elde etmek için enerji harcama zorunluluğu var ve devamlı aslında harcadığını yakan ve kendi içerisinde böyle bir kompleks makina gibi dönen bir sistem var. Bizim burada hiç gitmeyen arabaya sürekli benzin doldurma gibi bir lüksümüz var mesela. Bir depo taşıyor, her yerden akıyor, karbüratör benzin basıyor. Ama biz yine de doldurabiliyoruz. Mesela bu meseleyi anlamadan galiba ki burada insanın fabrika yerlerinde de anlattığım gibi. Ürün yerleştirme yapmadan geçemeyeceğim. Mesela insanın fabrika yerlerinin yazılma sebebi, Koruyucu hekimlik diye bir şeyin çalışmıyor olmasından ve hekimlikte evrim bilgisinin, doğa bilgisinin olmamasından kaynaklı. Üzgünüm bana düştüğü için ama yani birinin bir yazması gerekiyordu. Bu arada ilk ben yazmadım. Dünyada da başka kitaplar var bu konuda insan yani mevcut. Çok emeğiyle. doğru bulduğum bir tespit. E, aynı zamanda temel fizyoloji eğitimi üzerine hatta konuşuyoruz. Evet. Yapalım diye konuşuyoruz. Temel fizyoloji eğitiminin de aynı. Önce ifa temelli bir düşünme, sonra temel fizyoloji eğitimiyle kendine bakmayı bilme. Bunu herkesin rutininde bilmem bilmesi bilmem gereken bir gerekiyor. zemin olması lazım. Bunu yine Sami anlatırken fark ettim. Yani kendi fizyolojide temel kaygılanmadan, yüksek endişe uzaklarına düşmeden, test milimetre bilmemlerin içerisinde kaybolmadan fizyolojik akışını anlayabilecek aslında vücudunda şu anda ne olduğunu, bunların kas olup olmadığını ya da işte organlarınla ilgili bilmemler ne olup olmadığını temel mantıkta bilecek bir çatı bilgisine ihtiyaç Kalp var. Kalp damarlarının tıkanmadan önce düzgün çalışan kalp damarından hayrete düşemiyorsan bu hayatı yaşamıyorsun demektir. Ya kalp damarı tıkandığında bizi İşte böyle şeyler yapıyor. Evet. Ben... <gülüyor> çok üzülüyorsun değil mi? Evet evet <gülüyor> <değil> mi? <gülüyor> Ama ya öyle diyeyim mi? <gülüyor> da, öyle, Daha öyle öyle hiç işte. Hayrete karşılıyor. Söyle söylüyorum. Ben hayret ediyordum tabii. Yani o koroner damar dediğin şey mesela bize derslerde anlatıldığında çok zorumsuz gelir. Kan basıncının artıp da kan akışı hızlandığında kalbine giden kan miktarının niye azaldığı bir efendim bu yanal kuvvet bilmem falan, akışkanlar mekaniğiyle ilgili uzun uzun anlatırız biz fizyolojide. Fakat bunun gerçekte normal günlük hayat fizyolojisinde anlaşılır bir şekilde anlatılmasının ardından oluşan aydınlanma hiçbir hastalıkla gelmiyor. Ve bu olduğu zaman işte aslında bu beden ne için ayarlanmış? Nasıl bir çevrede yapılmış? Nasıl bir yerde yaşaması lazım? Fark ettiğinde ne büyük bir rezilliğin içinde olduğunu anlıyorsun. Yani bu kişisel aydınlanma senin arzu ettiğin, senin anlatmaya çalıştığın dönüşümü başlatır diye umuyorum. Yani o yüzden böyle çenemiz çıkarcasına bunları anlatıyoruz. E peki diyelim insanlar tamam şey yaptı yani modern hayattayız bu arada öyle köye dönelim, parmak arası terlikle, başlamakla yaşayalım, romantizm evet. yok. Hı hı. Bunu fark ettik. Nasıl bir doğalla uygun sağlıklı yaşam sistem, sistem de saçma oldu doğada sağlıklı sistemi yok ama ne olur yani insan nasıl talep eder, ne ister, Sağlık şamanvari bir sağlık sistemi ona ne sunar, ne olurdu mesela? Yani aslında ondan önce şu şeyi de söyleyeyim mesela hani temel e, sağlıklı kalma bilgisi e, var ya işte eğitim, eğer bir eğitimden bahsedeceksek eğitimin içinde bu olması gerekiyor. Mesela Aynen. çocuklara sağlıklı hallerinin ne olduğunun farkındalığı, Ondan sonra işte çok temel sağlık bilgisi vesaire eğitimin başka hiçbir fonksiyonu yok bana kalırsa. Yani bunları öğretmesi gerek. Gerçek hayat gerçek, bilgisi. Gerçek hayat bilgisi dışında başka hiçbir şey öğretmese yeridir yani. Yani şehrin ortasının sağlıklı nasıl kalacaksın sorusu aslında bu, bu da bayağı bir önümüzde repertuar var yani bununla ilgili işte bu. Aralıklı oruçlar, ondan sonra az yemeler vesaire. Güzel bir uykular, yediğim, karanlık uykular. Evet yani işte soğuk odada uyuyunuz efendim. Yani aslında bunların hepsi fabrika ayarlarına dönme şeyleri. Çok basit önlemler, çok basit alışkanlıklar ve bir sürü işi çözer diye düşünüyorum yani. Çevremde bir sürü insan inzivaya gidiyor. Mesela bunu 10 sene önce konuşuyorsak gülerdik ya da hani böyle... İroniyle karşılardı. Şimdi gayet natural, normal koşullarda bir tanesi. Bayağı tanıdığım bir sürü insan, Tabii. yılın bir haftasını 10 gün bir gidiyor yani. Biz yani. randevu alamaz Şu bu hafta ucu ben bu hafta izvadayım. Yani telefonum da kapalı olacak, bilmem ne olacak falan yani. Hani mesela bu, aslında bununla alakalı bir çaba, bir fark ediş, yani bir ihtiyaç olarak bir döngü var. var evet. Yani, yani bu, bu, buradaki zararı fark ediyor ama buna bir kültür olarak dediğin gibi yani bir sisteme dayalı, Birbirini çoğaltan ve birbirini ekleyen bir şekilde değil. Parça parça, parça parça olunca da ne yazık ki bir tür moda akım, hani bir reflektif çok artıyor, ünleniyor, insanlar yapıyor, sonra kayboluyor, kalıcı olmuyor falan gibi bir durum oluyor. Belki de sosyal kültürde böyle böyle yerleşiyor. Bunu da bilmek mümkün değil. Ama şu bakış açısını çok öznel buluyorum. Yani muhteşem bir çevreci bakış açısı. Sen doğanın kendisisin, kendi oluşturduğun sistemi dönüştürmediğin sürece doğaya bir şey yapma olasılığı yok. Yani çıktım da şurada işte a çekiyorum, tohum yapıyorum, leyen tutmuyorum evde falan niyeyse leyen yani. Hani, <gülüyor> tutmuyorum evde. Leğen, bu değil, bir bu çevrenin var, bu ya da karbonla alakalı e, bir şeyde yani hani yaptıklarının bile bir nebzeye kadar. Hani bu da ölçülebilir başka bir obsesyon formülleri de Yani bununla hayatını geçiren insanlar biliyor. Onu yaparsan bu zara uçar, evet. yapmazsan falan diye devamlı <gülüyor> elinde sudoku çözer gibi bir şey yapıyor yani. Hani. Ya bu bizim yani benim şahsen. İdeal insanı en yakın örnek olarak gördüğümüz bu rahmetli Victor yaz tuhaf bir arkadaştı. Hani mekanı büyük ihtimalle cennettir. O bir gün böyle bir ateşli tartışma esnasında bir daha doğrusu ateş tartışma demeyelim de nasıl yapacağız kıvranmaları ortasında bir şey olmayacak olsa onu konuşmamızın imkanı olmayacağını hatırlatmıştı bize. Yani biz mesela şimdi bir masada bu sorunları bir sorun olarak tanımlayabiliyorsak zamanın ruhunun gittiği yerle ilgili zaten bir mevzu vardır ki biz de onu konuşabiliyor durumda oluruz. Yani bugün bunların konuşulması bunların olabilirliğinin arttığı bir yola işaret ediyor aslında. Umut da buradan geliyor. Yani biz eğer bugün bizim bilimin, teknolojinin, işte internetin şunun bunun verdiği bilgi alma imkanıyla bunları gerçekten fehmedebileceksek konuşabiliyoruz zaten. Demek ki bunlara bakan fehmeden, yani olayın sadece leğen miydi abi. Leğensiz <gülüyor> yaşamaktan ibaret olmadığını bir bütüncül kavrayışa e, yerleştirebilecek insanların sayısı muhtemelen artacak diye düşünüyorum. Benim o ilk yaşam okulunda işte nükleer enerji ile ilgiliydi hatırlıyor musun? Ben nükleer yani enerji ben taraftarım oldum. öbür şeydi falan. Böyle tartışıyoruz tartışıyoruz. Mesela Victor da şey demişti. Zaten nükleer enerji santrali yapılacaksa yapılacak. Yapılmayacaksa yapılmayacak. Biz kendi içimize baksak gibi bir, bir noktaya bağlamıştı işi. Çünkü gerçekten o anda o konunun bizim için etkisi ve etkisi yok. Gerçekten de baktığın zaman sen zaten ana akımın gittiği yere doğru konuşuyorsun. Dolayısıyla şimdi burada bir şey var. Bu, mesela insanın fabrikaları da 5 madde enteresan şekilde. Senin bu sistemin ana parçaları olarak gördüğün kısımlar eğitim salgımı, onlar da 5 tane. Burada ezoterik bir yere bağlamayacağım ama anlaşılabilir ve az sayıda ilke üzerinden düşünmek bizim zihnimize yakışıyor bizim zihnimizin ele alıp çevirebileceği bir bütünlük haline geliyor. Yani biz bu kadarlık sistemleri algılayabiliyoruz. Ve belki bir örneğin diğerlerine olan bağlantıları üzerinden yani tek örneği indirip öbürleriyle nasıl bağlı olduğunu ne kadar iyi anlarsak ki bunu biz hepsini tabii ki bu muhabbetimizle konuşamayacağız ama Doğa 101'de inşallah bunları detaylı konuşacağız. Yavaş yavaş bu sistem kafamızda dönmeye başlayacak. Ben değişimi öyle görüyorum. Ve evde otururken bir gün abi aslında şunu da şöyle yapardım bana vardığından anda zaten değişim başlayacak ama bunların sohbetini muhabbetini düşünmesini yazıp çizmesini boş zamanları dolduracak bir şekilde yapanlar bunu becerecek diye düşünüyorlar. Bununla zihnini meşgul edenler. Mesela sağlık şeyini diyorduk. Mesela da işte bu doğadaki sağlığa bakış. Şimdi zayıflar ölsün. Mesela öjenik yaklaşıma. Zaten genetik bir hastalığı varsa sürmez. Bu mesela bize vahşice geliyor. Daha doğrusu vahşice değil gaddarca geliyor. Vahşi doğa böyle ama İnsan açısından gaddarca. Peki nu mesela niye hiç bu denkleme koymayız? Ya sen bu kadar şekerleme, işte trans yağlı, hedeli hüdür bir şey yapmasan adamın zaten kalp damarı tıkanmayacak. Zaten eklemleri işte kireç bağlamayacak bilmem ne olmayacak. Sistemin notaya ekonomik üretim ve sürekli tüketimi güdüleyen tarafını düzeltmeden sağlığı düzeltemeyeceğimizi anladığın anda galiba resim biraz daha netleşiyor. Ya da Doğal incir de olsa 4 kilo inciri yiyince sadece cırcır cır olmakla kalmayıp bunu her gün yersen diğerlerinin bir, bir sıkıntı yaşayacağını görebilmen lazım çünkü bu kadar inciri bir tek ben bulabiliyorum. Yani, o onu fark ettiğin zaman galiba işte bütünlükte sistem işlemeye başlayacak. Evet. Ne diyorum yani, bu? Bunu işte biz mesela bir şekilde yapmaya çalışıyoruz bu kısımda. İşte insanın fabrikayları kafası bu. Benim bir tek kafam basmadı yer tabi ekonomi. Yani sürekli kazanmaya odaklı bir medeniyetteyiz yani yapacak bir şey yok. Büyümek için büyüyen devletlerin, şirketlerin olduğu bir yerdeyiz kanser gibi. Bu mesela gerçekten umudun var mı? Yani ekonomi mesela bireysel düzeyde tamam anlarım. Azla kanaat edersin, bir şeye sahip olmazsın, özgürce yaşarsın çok iyi. Ama mesela topluluklar bazında böyle bir şey var mı? Olur Şöyle şeyde e, Charles Eisenstein diye bir adam var aslında bu konuyla ilgili çok güzel bir açılım yaratan Kutsal Ekonomi diye bir kitap yazdı. E, başka bir kitapları filan da var ama o Kutsal Ekonomi'de mesela onun böyle bir şey tasviri var. E, şimdi diyor ki aynen doğayla analoji kuruyor o da. E, nasıl doğada işte en Entropi bir yerde biriken bir şey olduğu zaman yükseliyor. Ekonomi içerisinde de sermaye bir yerde biriktiğinde aslında entropi yükseliyor ve esas eşitsizlik, işte adaletsizlik vesaire buradan e, kaynaklanıyor. Bozucu bir sermaye. odak oluyor yani orası. Bozucu böyle. bir odak oluyor. Geleneksel sistemlere bakmış, hani bir sermayenin bir yerde o artı değer denen şeyin e, bir yerde birikmesini engelleyen ne tür gelenekler var? İşte zekat bunlardan bir tanesi, işte potlaç diye bir şey var. Fazla üretim battaniyeyi bayramda yakıyorlar, ediyorlar. Birinin başına bela olmasın diye. Çünkü kimin olacağı bir sorun saldı yani. kabilenin oh, içinde. Potlaç mı? Potlaç denilen bir şey var. E, farklı kullanıyor şu anda ama orijinal potlaç. dokuma i̇şte dokumayla geçinen bir kabile var Afrika'da. E, burada e, üretimden kaynaklanan bir artı değer fazla battaniye ürüyor mesela. Bütün şey yapıyor, üretiliyor. E, bir bayramları var. O bayramda bütün fazla üretimi koyuyorlar meydana, yakıyorlar. Yani ya ortadan komünizm, kaldırıyorlar. Ya potlaç o zaman. <gülüyor> ya artı değeri devlete verecek ya potlaç yapacak. Evet yani o çünkü başa bela olacak. Kimin olacağı konusunda birbirlerine gireceklerini biliyorlar. Onu engellemek için yok ediyorlar. Hani buna benzer şeylere de bakmış, geleneklere de bakmış. Ve diyor ki mesela alternatif bankalar kurulması lazım. Yani mesela kapitalizmi kesinlikle reddetmiyor. Kendisi de bir Yahudi zaten, Aizenstein <gülüyor> Ama bizim kuşaktan birisi. Ee, paranın diyor meselesi bir yerde birikiyor olması. Halbuki aynen ırmaklar gibi kılcal burlarla küçük küçük parçalara dağılarak sisteme yedirilmesi gerekiyor. İş, i̇ş yapsın sürekli, dolaşımda olsun. Halbuki bankalarda biriktiriyoruz. O yüzden diyor paranın birikmesi diyor şey olması lazım diyor. Paranın birikmesini engellemek gerekiyor. Negatif faiz. Şimdi hemen... Dursun Ali Yaz'ın söylediği değil mi? Sanal paranın Nakti ya da aynı öyle hareketin içerisinde olması. Onu da yakaladığı konulardan bir tanesi. Bir de bir taraftan bir şey daha var. Para da merkezi iyileşiyor. Mesela şimdi doğanın kurallarından bir tanesi neydi? Çeşitleyecekti. Şimdi en son bu kripto paralarla beraber değer çeşitleme ile alakalı bir çeşitleme grubu doğdu. Ama daha da çok çeşitlenmeye ihtiyacı var gibi görünüyor. Yani sadece dolara ya da euroya parayı sıkıştırırsan ve tüm dünyayı kapsayacak şekilde yani o paranın döngüsü içerisinde kalırsan işte tek tipleşmiş oluyorsun. Yani normalde olması gerekenden daha büyük, hmm. fazla büyüyorsun. Hmm. Halbuki doğal yapı ne diyordu? Onun çeşitli dayanıklılığını arttır konuyla alakalı. İşte herkesin kendi yerel parası, başka değer gruplarının ekonomiyi döndürmesi sadece paranın değil parçalanarak aşağı doğru çözümlenmesi gerekiyor. Dayanıklık demeyelim de antikırılganlığı sağlamak yalnız. <gülüyor> tamam. Yeni, yeni bitirdiğim için kitabı sürekli cümle içinde kullanıyorum bu tabi. <gülüyor> tabiattaki sistemler anti kırılgan. <gülüyor> Nikola Talebi'nin söylediği. Ama bizim sistemler dayanıklı fakat çok ağır kırılgan. Yani bir yere kadar beton gibi duruyorsun. Betonun özelliği. Yeterli güç. Çok harak diye dağılıyor. Daha da işlevi göremez hale geliyor. Bizim bütün ekonomi, eğitim, sağlık hepsi kırılgan ama dayanıklı sistemler. Dayanıklıdan anti kırılgana geçmek. Yani onu şok emebilir. Şoku faydasına kullanabilir. Kaosu Paydaya dönüştürebilir bir hale çevirmek lazım. Eğitimde anladım dedim. Bir de anladım ama kutsal ekonomi mesela ne düzeyde çalışıyor? Muhtemelen küçük düzeyde olmaz. Bu şu anda lazım. teori düzeyinde çalışıyor. Hayır mesela işte teorik olarak kafamızda işletsek. Hı hı. Simülasyonunu yapsak hı hı. yani. Mesela bir komünde, ufak bir komünde çalışır. Şöyle olarak. bir denemesini yapmıştık biz. Mesela hatta hı. şeyde var, e, bu ekoköyler e, Avrupa'da ilk defa kurulmuş falan dünyanın çeşitli yerlerinde ekolojik bir niyetle bir araya gelen insanların yeni bir köy kavramı e, ve tüm konulara alternatif üreten laboratuvarlar olarak da bakılıyor e, oralara. İşte Findorn diye bir yer var. İlk kurulan ekoköylerden biri şeyde İskoçya'da. Ee, onlar mesela EKO diye bir para birimleri var onların. Ee, tamamen kapalı ekonomi. Sadece o köyde geçiyor. E, o yerleşimin içerisinde geçiyor. Bütün hizmetleri Ekoyla ile alıyorsun. Tabii dediğim parçalanma bu işte. E, alıyorsun. Hatta e, öyle bir e, oluşmuş bir sistem ki o köyün bulunduğu yerleşim, kasaba neyse o, o köyü o sisteme dahil olmayan sıradan insanların da bazı yerlerinde geçiyor o eko mesela çünkü bir yani bir, bir dış halkada da geçiyor alışveriş, alışveriş sağlanabilsin hatta başka ülkelerdeki ekoköylerde de işte Findorn ekosu yok zek ekosu yok bilmem ne ekosu gibi farklı ekolar kendi aralarında da çünkü bir dayanışma halkaları var buna benzer bir şeyi bizde abi bizde bir türk ekosu yapalım falan diye şey yaptık yani deneme yapmıştık. Takas ekonomisi üzerinden birbirinin üretimine böyle hallenen insanlar olarak işte ne bileyim bir yerde birisi bir şey üretiyor. Onun karşılığı işte ben de bilmem tahta kaşık üretiyorum. Buna bir değer biçiyorum yani. Beş ekoluk. Beş ekoluk bir şey. Onun eğer tahta kaşığa ihtiyacı varsa ben onu veriyorum ve onun elindeki işte altı ekoluk salçayı alıyorum. Ona bir eko borçlanıyorum ama... Benim başka birisine iki eko verdiğim borç var. O ondan bir şey alırsa onunla onu ikame ediyor falan. Buradaki temel mesele şey de bir süre yani hakkaniyetten falan vazgeçiyorsun. Oyun gibi bir şey çünkü. E, fakat e, sonuç itibariyle eğer bu, bu şekilde başladığı zaman e, maksimum çeşitlilik interaksiyona giriyor. Aslında sağlıklı olan kısmı o. Yani herkes zevkle üretebileceği bir şeyi sunuyor, üretiyor, o üretimden keyif alıyor. Ve herkes ihtiyacı olanı, ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Çünkü ekonomik sistemdeki en büyük sorunlardan bir tanesi, ekonomist falan değilim ama gördüğüm kadarıyla, standartizasyon ve uzun tedarik zinciri nedeniyle aşırı üretim. Yani bir aşırı tüketim fazla. diye bir sorun var ama aşırı üretim diye de bir sorun var. Çünkü e, ta Hindistan'da bir çuval üret, üretiyor bir köy. O çuval tahta kaleye gelecek. E, yolda bir sürü zayiat var. Yüzde bilmem kaçı zayiat. O yüzden o kadar daha fazla üretiyor. Yani sokağa atmak için üretiyor hatta. Biliyor onu sokağa atılacağını yani israf olacağını. Sistemde böyle fireler olduğu için yani şu anda tahripkar bir e, şeyi var. Bunlara şimdi, çözüm üretmek gerekiyor. Yani birazcık da ekonomistler düşünsün. Ben bilemeyeceğim. Zaten tam dediğin nokta, şimdi ilk başta oyun olarak başlıyor dedin ya. Aslında muhtemelen kapitalist sistemde, her türlü sistem sistemde önce oyun olarak başladı. Ama bir nokta var. Işte biz burayı bekleyemiyoruz. Bu kaotik sistemlerde kendi kendini organize eden kritiklik diye bir nokta var. Oraya kadar sistemi zorluyorsun, ittiriyorsun, derme çatma gidiyor ama o eşiği açtıktan sonra, işte o kaosun kenarı denen alanı açtıktan sonra yeni bir düzen tesis ediyor ve kendi içerisinde muhteşem desenler üretmeye başlıyor. Ve önceden hesaplanamaz bir şey. Mesela böyle bir ekonomik sistem biraz büyük çapta zorlanır. Yani bunun tabii iyi bir şey olduğuna ikna olan büyük insan grupları lazım bunun için. Böyle bir yönteme geçtiğinde şaşılacak kadar kısa bir süre içerisinde çevreye de model olmaya başlayabilir. Ama bizim sorunumuz konfor alanından çıkmak çok zor. Evet. Bildiğimiz kapitalist senaryonun dışında düşünebilmemiz çok zor. Ve onun dışında çıkamayınca da Hakikaten benim bile kafam basmıyor mesela yani ben hakikaten bu dünyada çok şükür hala hiçbir malı olmayan bir adam yani hmm. ne gayrı hiçbir şeyim yok çok da memnunum bu durumdan ama içimde bir yer diyor ki ya bir ev alsak ya yani bir böyle bir, bir arazi olsa falan. Ya o kadar uzuna da gitmeyene gerek yok yani e, o konfor alanı şeyde başlıyor daha ben bu takas sistemi içinde pirinç bulamadım ama plan pişirmem gerekiyor markete gidip alıyorum yani. Hani sistem sana çok konforlu bir şekilde sunuyor zaten onu yani o yüzden oradan çıkıp yan yola sapmak çok zor yani o yol macera Tabii. dolu bir yol evet kendine göre bir Yüksek şey var ama yolucu. gerçekten orada bir ısrar ve kararlılık gerekiyor. Bir de bu. yani çokluklar zihninden çıkmak çok zor. Yani mesela bu dönemi gerçekten hemen her şeyle şu çoklukları yönetme başlığı altında tanınmamak tekrar mümkün. Her şeydir. Yani mesela sorun pirinci bulamadığın zaman, pirincin yokluğunu daha akıllıca, yaratıcı başka bir gıdayla kapatmayı düşünmüyorsun. Pirince karar vermişsin çünkü çokluklar evren sana öyle bir fırsat veriyor. Sen kararına göre gidiyorsun, pirinci, pirinci bir gerekçeden kaynaklı alıyorsun. Halbuki mesela şeyle düşünmek, hem sistemi yavaşlatıyor sağlıklı, hem alternatif çözüm ürettiriyor sana yaratıcı şeyde yani hani bu, bu yokluğu yönetme pirinç yok gelmemiş mevsim iyi olmadığı için gelmemiş onlar üretmeyi tercih etmediği için gelmemiş muhtemelen bir sonrasında da çokça gelecek ucuz olacak hı hı. hani şeyde bu döngüye uyum sağlama, dış adaptasyon sağlama. halbuki biz öyle bir durumuz yok benim canım pilav mı çekti plan çekti Burada yoksa burada var hatta bu değil jasmine pirinç var bilmem ne pirinç var o da değil bu var hani gibi o çokluklar zinciri içerisinde kalmanın desen yaşıyoruz. Evet. Malatya'da evet. kaç sene ve soğuktan kayısı ağaçları yanmıştı ya böyle şey İki sene 3 sene üst üste hatta. Yani sadece kayısı ekonomisine dayalı bir yer olmanın ne kadar kırılganlık i̇şte yarattığını çok net görüyorsun mesela evet. kanal diyordu millet ya böyle bir sene daha olursa bittik biz falan gibi. Tabiat dönüş şey yok yani. Tabiat böyle bir dertle kasmıyor. Galiba her zamanki gibi ne kadar bilgi olursak olalım, ne kadar Nobel'li bilim insanları ya da güzel edebiyatçılar, edebiyatçılar yetiştirirsek yetiştirelim. En büyük öğretmen tabiat olmaya devam edecek galiba. Biz herhalde onun dersine kulak verdikçe insan olmayı anca becerebileceğiz gibi. Şu anda proto insan modelinde çırpınıyoruz. Allah hepimize yardım etsin bu konudaki Amin. hayır çalışmalarından dolayı size ekstra tebrik ederim. Bu sadece, bir... hani hep aklımda söylemek istiyorum. Bu sadece bence artık çevrecilerin sorun değil. Bence gayet sokaktaki natürel insanın da bu konuyla alakalı bir talebi var. Sorun o taleple bu talebi cevaplayacak olan yapının birbiriyle iletişim açısından örtüşmemesi. Hı. Bence sokaktaki insan bu konuya duyarlı, bilgili. bilgili. Çünkü herkesin şu anda bardağının içinde bu problem. yani Kabağının evet. içinde. Evet. Evet. Yani ondan da, da, da biraz daha şeyi aslında onu son olarak söyleyeyim. E, bu birkaç yerde söylüyorum bunu son repertuara soktum bu konuyu. İnsana yakışır iş diye bir şey var. Yani e, gerçekten bence sokaktaki insanların bu konudaki çıkmazsa gelmelerinin sebebi yani o hazırlığa gelmelerinin sebebi insanlık dışı bir yaşam biçimi içerisinde yani para kazanmak için yani. Ee, şöyle bir şey var gerçekten. Yaşamak için para kazanmak zorunda ama para kazanırken bütün yaşamını oraya yatırıyor. Yani çok o kadar kısır döngü bir e, hayat ki yani şöyle bir şey deseler kardeşim hiç para kazanmayacaksın ama mükemmel bir hayatın olacak deseler. Herkes koşa koşa gidebilir belki. Yani dinsel değineli kaldırmışsa. İnsana yakışır iş çok savunmamız gereken bir şey gibi geliyor bana. Peki insana yakışır iş nedir? İyi. Ye i̇ İyi. i̇yi. <gülüyor> Bak düşünülmüş bu. İnsana yakışılış iyi bir şey. Ha şimdi anladım. Yaa ya, güzel.